Değerli izleyenler, Türkiye'den Trabzis'tan Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık Yılmazlar, başlıyor. Yaklaşık 21-28'e kadar bu ekranlarda. Öncekan gelişmeleri serçim paylaşacağız. Sendim. Anahaber Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak. Sosyal cep, haber pinterest, tarikhaber, elham, tarikhaber. TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, tam Tumblr Tarık Haber, Ensel Ahmet, Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit kanalı, Tarık et mücresör YouTube Tarık Haber TV ve Kevimler Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar, Big Olay'da yayındayız. Ee, Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'de ulaşabilir. Canlı yayında yayında yazılıp canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayındayız değerli dostlar, like kanalımız Tarık Haber devinemiz yere ulaşabilirsiniz. Carlos hosts TV stream, Twitch'te aynı live Twitch kanalımız Star Coffee TV'den bizlere ulaşak bilirsiniz. Ayrıca den nonolife'ta da yayındayız. Nonolife kanalımız Star Coffee TV'den ulaşabilirsiniz. Twitter'dan sohbet odaları var biliyorsunuz. Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz değerli dostlar. Azad'da da yayınlayız değerli dostlar. Azar kanalımız Tarık Haberli. İzlediğiniz için teşekkürler. Bild haberimize geçiyoruz. DAE izleyenler Azerbaycan ordusundan 50'den fazla şehit olduğu öğrenilen ilk dakika tonlar geldi. Son dakika haberine göre Ermenistanın provokasyonu çalışmaları başlatmıştı. Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı. Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 42 Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na 8, 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü hatırlıyordu. Ötü yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin kanı yerde kalmadı ifadelerini kullandı. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin kanı yerde kalmadı ifade... Haber, haber, dünya. Son dakika, Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı. Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı. Son dakika, Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı. Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı. Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 42, devlet sınır hizmetleri komutanlığından 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin kanı yerde kalmadı ifadelerini kullandı. Son dakika haberi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada si askeri personel, 8 sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın daşkesen, kesen, Kelbicer, Sıhhatçıl ve zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42 devlet sınır hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi. Son dakika, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışmalar başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden derhal durdurun çağrısı geldi. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında şehitlerin kanı yerde kalmadı ifadelerini kullandı. İstem paylaşım, öz kardeşlerimizin yanındayız. Milli Savunma Bakanlığı'nın MSB, sosyal medya hesabından, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimizi Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar. Kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız. Lavrov ve Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaları görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bayramov Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı provokasyonu sonucu oluşan durum ve saldırının önlenmesi için Azerbaycan'ın attığı adımlar hususunda Lavrov'a bilgi verdi. Ermenistan'ın son ayda Azerbaycan mevzilerini sürekli ateş altına aldığını, parazilere mayın döşediğini belirten Bayramov, üçlü bildirilerin aksine Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmediğini hatırlattı. Lavrov, Azerbaycan. Ermenistan ve Rusya liderleri arasında imzalanan üçlü bildirilerin eksiksiz uygulanmasının önlemine ve bölgede çatışmaların önlenmesinin gerekli olduğuna dikkat çekti. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Eyfel Kulesi ile ilgili yeni karar açıklandı. Daha erken. Yeni siha... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21-28'e kadar. Ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İstanbul'da yaşananlar dikkat. Milyonlar bekliyordu. Ucuz konutların nereye yapılacağı belli olduğu tam liste haberimizdi. Son dakika haberi ve İstanbul'da yaşayanlar dikkat. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler. Milyonların beklediği toplu Ucuz Konut Projesi'nin hangi şehir ve ilçelere ilgili yapılacağı belli oldu. Toki'ye ucuz konut projesinden son dakika habere gelmeye devam ediyor. Toki'ye resmi internet sitesi üzerine ucuz konutlarının yapılacağı şehir ve ilçeleri paylaştı. İstanbul'un hangi ilçelerinde ucuz konut yapılacağı merak konusuydu. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler, Anağızköy gibi ilçelere ucuz konut yapılacak. Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya işlettiğim şehirlerdeki ucuz konut listesi. Finans, finans, Emlak. Son dakika, İstanbul'da yaşayanlar dikkat. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler. Milyonların beklediği toplu ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu. Tam liste. Son dakika, İstanbul'da yaşayanlar dikkat. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler. Milyonların beklediği toplu ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu. Tam liste. TOKİ ucuz konut projesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden ucuz konutların yapılacağı şehir ve ilçeleri paylaştı. İstanbul'un hangi ilçelerinde ucuz konut yapılacağı merak konusuydu. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy gibi ilçelere ucuz konut yapılacak. Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya işte tüm şehirlerdeki ucuz konut listesi. Son dakika bilgisine göre TOKİ ucuz konut projesinde ilk etap çalışmalarında İstanbul şehrinin Arnavutköy, Çatalca, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerine evler yapılacak. TOKİ ucuz konut başvuruları için beklenen açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı açıklamayla bin TL fiyatlı 2.000 konutlara aylık 2.280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle ile sahip olunabileceğini duyurdu. 3.1 konutların fiyatları ise 850.000 TL olurken ödemeleri 3.187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecek. İstanbul'da hangi ilçelerde TOKİ ev yapacak? Öte yandan gelen son dakika haberine göre TOKİ'nin İstanbul'un hangi ilçelerinde proje kapsamında ev yapacağı da netleşti. TOKİ'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28.340, Çatalca'da 5.140, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20.920 konut yapılacak. En çok aranan haberler. Mızk piyasalarında oluşturuyor. Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.28'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ucuz konut projesi için vilaç sözler geldi. Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı derdi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görü'den vilaç paylaşım kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev alma hayali kuran vatandaşlar için uygun fiyatlı taksi bu sunulduğu ve 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Dün Türkiye'de heyecan yaratan projenin ayrıntılarının duyurulmasının ardından depreme ilgili yaptığı açıklamalarla tanınan yer bilimci profesör doktorunun aç gözlüden çarpıcı bir paylaşım geldi. Görün paylaşımındaki bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı ifadesi dikkat çekti. Haber, haber, güncel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Profesör Doktor Naci Gönül'den flaş paylaşım kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Profesör Doktor Naci Gönül'den flaş paylaşım kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ev alma hayali kuran vatandaşlar için uygun fiyatlı taksit ödemelerinin sunulduğu ve 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Tüm Türkiye'de heyecan yaratan projenin ayrıntılarının duyurulmasının ardından depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınan yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Görür'ün paylaşımındaki bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalıdır ifadesi dikkat çekti. Vatandaşların ucuza ev sahibi olmasını sağlayacak ve 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların heyecanla beklediği projede, projenin hayata geçirileceği yerler, taksitler, başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Vatandaşların ayrıntılarını araştırmaya devam ettiği proje ile ilgili son olarak depremlerle ilgili açıklamalarıyla bilinen yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür'den çarpıcı bir açıklama geldi. Projede özen gösterilmesi gereken noktaları 8 maddede sıralayan Görür'ün açıkladığı 8. maddedeki İstanbul detayı dikkat çekti. İşte Naci Görür'ün o paylaşımı. Son dakika, ucuz konut projesinde fiyatlar belli oldu. 2-1 ve 3-1 daireler ne kadar? İşte TOKİ ucuz konut başvuru bedeli ve o şehirler. Bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalıdır. Profesör Doktor Naci Görül paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanımız büyük bir konut hamlesi başlatılacağını duyurdu. Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul'da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır. Bu büyük projede şunlara özen gösterilmelidir. 1. Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı. 2. Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı. 3. Yapı alanları doğrudan fay zonları ve yakınında seçilmemeli. 4. İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı. İnşaat alanındaki en büyük yer hızı verilmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üst yapı ona uygun planlanmalı. 6. Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır. 7. Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı. 8. Bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalıdır. Sevgiyle. Son dakika İstanbul'da yaşayanlar dikkat. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler. Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu. Tam liste. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21-28'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Görenler hayret ettiği taraftarlar şaşkın. Ne yaptın? Maka yeme ilk maçında şok yaşandı değerli izleyenler. Anthony maka yeme ilk maçında hayatın şokunu yaşadı. Görenler hayret etti. Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın yoğunluktan Antony Nakayeme, yeni takımın çıktığı ilk maçta gündeme oturdu. Trabzonspor'un kazan, kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan yıldız oyuncunun ilk maçı istediği gibi geçmedi. Kötü performansıyla her keşe açıdan Nakayeme, 9 top kaybı yaptı ve silik bir görüntü sergiledi. Spor, spor, Trabzonspor. Antonin Nakaeme ilk maçında hayatının şokunu yaşadı. Görenler hayret etti. Antonin Nagamey ilk maçında hayatının şokunu yaşadı. Görenler hayret etti. Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Antonin Nagamey, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gündemi oturdu. Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan yıldız oyuncunun ilk maçı istediği gibi geçmedi. Kötü performansıyla herkesi şaşırtan Antonin Nagamey 9 top kaybı yaptı ve silik bir görüntü sergiledi. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra adı birçok kulüple anılan fakat tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullanan emenin macerası iyi başlamadı. Yeni takımıyla ilk maçında taraftarlar tarafından ıslıklanan Nakaeme büyük şok yaşadı. Kadroya bile alınmıyordu. Fiziksel açıdan iyi gözükmediği için ilk iki haftada oynanan maçlarda kadroya bile giremeyen Nakaeme, bu hafta oynanan maçın 81. dakikasında oyuna dahil oldu. Son derece kötü bir performans sergileyen Nakeme, kısa süre içinde yaptığı 4 top kaybıyla taraftarın tepkisini çekti. Oyuna girdikten sonra gol yediler. oyuna girmesiyle adeta 1 kişi eksik oynamaya başlayan Alfahya, 92de 7 golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşma sonunda Nakeme'ye tribünlerden büyük tepki gösterildi. 4-5 milyon euro maaş Alfahya ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Nakeme'nin yıllık ücretinin 4-5 milyon euro olduğu biliniyor. Bonuslar hariç 2 yıl boyunca 9 milyon euro kazanacak Nakeme'nin Suudi Arabistan macerası uzun soluklu gözükmüyor. En çok aranan haberler iletişim, Yardım Üyelik Gizlilik politikası ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21, 24, 28'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. İçte 2 1 ve 3 artı 1 daire. Arsa ve iş yerlerinin fiyatı değerli izleyenler. başvuru ücretleri belli oldu. ödemeleri tek tek açıkladı değerli izleyenler. Son dakika haberle ucuz konut projesine fiyatlar belli oldu ki 3+1 ve bir daireler ne kadar. İşte tokiye ucuz konut başvuru bedeli ve şey o şeyler. Son dakika haberle 100 yılın konut projesi olarak adlandırılan tokiye ucuz sosyal konut projesinin tanıtımı yapıldı. Ev alma hayali kuran yol kişinin beklediği sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan açıklamasıyla tokiye başvuru şartları ve ücretleri belli oldu. Erdoğan acıyahbiyat ve taksit ödemeleri konutların ilil il dağılımında duyurdu. İşte 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler Ağustos ve işyerlerinin fiyat ve taksit ödemeleri ile ilgili detaylar. Finans Finans Ekonomi Son dakika ucuz konut projesinde fiyatlar belli oldu. 2-1 ve 3-1 daireler ne kadar? İşte TOTI ucuz konut başvuru bedeli ve o şehirler. Son dakika ucuz konut projesinde fiyatlar belli oldu. 2 ve 3 daireler ne kadar? İşte TOKİ ucuz konut başvuru bedeli ve o şehirler. Son dakika, 100 yılın konut projesi olarak adlandırılan TOKİ ucuz sosyal konut projesinin tanıtımı yapıldı. Ev alma hayali kuran milyonlarca kişinin beklediği sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarıyla TOKİ başvuru şartları ve ücretleri belli oldu. Erdoğan ayrıca fiyat ve taksit ödemeleriyle konutların il-il dağılımını da duyurdu. İşte 2 ve 3-1 daireler, arsa ve iş yerlerinin fiyat ve taksit ödemeleriyle ilgili detaylar. Son dakika, ev alma hayali kuran ancak yüksek fiyatlardan dolayı hayallerini erteleyen milyonlarca vatandaş için TOTI öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin detaylarını açıkladı. Erdoğan'ın ilgili dağılımını açıkladığı sosyal konut projesinin fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu. Buna göre, 608.000 TL fiyatlı 2.000 konutlara aylık 2.280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olunabilecek. 3.000 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3.187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecek. İlk evim ve ilk iş yerim adını alan proje konutları için yarın başlayacak başvurular Ekim sonuna dek sürecek. Toti başvuru koşullarına ilişkin ayrıntıları paylaşırken başvuru bedelinin sanayi siteleri için 2000 TL, konut arsası için 500 TL olarak belirlendiği belirtildi. Proje kapsamında özellikle büyük şehirlerde konut sıkıntısı giderilmesi ve bu durumun piyasalara olumlu yönde yansıması bekleniyor. İşte tüm Türk Türkiye'nin merak ettiği sosyal konut projesinin detayları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu. TOKİ ucuz konut taksit ve ödeme planı nasıl olacak, peşinat belli mi? Son dakika, Toki ucuz konut projesinde daire fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Birinci. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi konut hizmetinde de asırlık hizmetlerle, projelerle buluşturduk. Toki vasıtasıyla %90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1.170.000 konut inşa ettik. İkinci. Vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen millet bahçelerimiz Türkiye'nin yeşile saygılı şehircilik vizyonunu örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görülmüştür. Tüm bu çalışmalarla TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir. 2019'da önce 50.000 adetlik, ardından 100.000 adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Başvurular yarın başlıyor. 1. Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve Ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini başında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek. 2. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece 2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut projesini 2 milyona çıkarmış olacağız. Üçüncü projemizin ve işyerlerinin ismini de ilk evi, ilk işyerin olarak belirledik. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler. Milyonların beklediği TOKI ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu. Tam liste. 2 trilyon liradan fazla hareketliliğe yol açacak. Birinci. Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi sayısı işyerleriyle birlikte düşünüldüğünde hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar lira yatırım değeri demektedir. 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak projeyi bugün paylaşıyoruz. 2. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Türkiye, Avrupa ve Amerika gibi yerlerle kıyaslandığında konut sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Bu kampanya ülkemizdeki konut sahipliği oranını artıracaktır. Üçüncü bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut. 250 bin konut arsasını ve 10.000 yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Konut dağılımı ilgili belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir. 50.000'ini İstanbul'da, 18.000'ini Ankara'da, 12.500 ünü İzmir'de, 10.000'ini Gaziantep'te, 7.500 Konya'da, 4.500 Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer ilerimizde de değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Engelliler, emekliler ve gençler için kontenjan. Birinci şehit yakınları ve gazilere ilk etabın %5'e denk gelen 12.500 konut, engelli vatandaşlarımıza %5'e karşılık gelen 12.500 konut, emekli vatandaşlarımıza %20'ye denk düşen 50.000 konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz içinde 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. 50.000'ini de gençlerimize tahsis ettik. İşte 2.1 ve 3 bir dairelerin fiyatları. Birinci. Fiyatları da şu şekilde olacak. Vatandaşlarımız toplamda bin lira fiyata sahip 2.1 konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecekler. 850.000 lira fiyata sahip 3.000 konutların ödemesi 3.187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. 2. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18.000 liranın, diğer illerde 16.000 liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak. 3. hali hazırda 12 ilimizde 3930 Uğur tamamlanmış, Toplamda 10.000'i 10 aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10.000 yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İş yerlerimiz 100.000'e yakın ek istihdam sağlayacaktır. 350.000 liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle 10.120 ay vade ile sunacağız. Toki duyurdu, işte başvuru bedeli ve koşulları. Dikkatli yapılan açıklamada projeye başvuru koşulları ayrıntılı olarak paylaşıldı. Başvuru bedeli sanayi siteleri için 2000 TL, konut arsası için 500 Türk Lirası olarak belirlendi. Sosyal konut projesinin kontenjan dağılımı şu şekilde. 1. Gençler %20. 2. Emekliler %20. 3. Şehit yakınları, gaziler %5. 4. Engelliler %5. 5. Diğer vatandaşlar %50. Açıklamada ayrıntılar şu şekilde paylaşıldı. Projede neler olacak? 1. Konut 2. Konut Arsası 3. Sanayi Siteleri Konut Başvuru Şartları TC Vatandaşı Olması Proje il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmesi ve proje il nüfusuna kayıtlı olması Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması, Soki'den daha önce ev sahibi olmama, İstanbul için aylık halkı gelirinin en fazla net 18 bin Türk lirası, yurt genelinde 16 bin Türk lirası olması, şehit aileleri, hak ve vazife madulleriyle bunların dul ve yetimleri hariç. Bir halkı adına tek başvuru yapılması, başvuruları yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Genç kategorisine 14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir. Sanayi sitesi başvuru şartları TC vatandaşı olması Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak 18 yaşını doldurmuş olmak Ustalık belgesi, iş şehri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak e-ticaret yapıldığına dair n a kodu ve e bilgileri gösterir belgeler. Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukların içinde sanayi bükkanı olmaması. Başvuru bedeli, 2000 Türk Lirası. Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır. Unut arsası başvuru şartları. TC vatandaşı olması. 18 yaşını doldurmuş olmak. O belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Yoksul ve dar gelirli olmak. Arsa tahsis edilecek kimselerin, Kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır. 775 sayılı Gece Konduk Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli olarak 500 Türk Lirası yatırılması. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan canlı yayında duyurdu. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21 e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Yıllar sonra geliyor ve mutlu son teklifi kabul etti değerli izleyenler. Cristiano Ronaldo taraf transferine mutlu sona ulaşıldı. Hayranlar üzgün ve şaşkın. Dünyanın en iyi oyuncular arasında gösteren Cristiano Ronaldo ve Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koydu. Takımdan gitme planları silamın başında isteyen fakat Manchester United'ın bırakmadığı Ronaldo'nun yeni adresi herkesi hayra düşürecek. Avrupa'dan büyük klüplerin istemediği Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 250-43 milyon dolarlık transfer teklifi geldi. Ronaldo'nun transfer görüşmenine olumlu yaklaştığı ve teklif kabul edeceği iddia edildi. Spor. Spor. İngiltere. Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son. Hayranları üzgün ve şaşkın. Cristiano Ronaldo transferinde mutlu son. Hayranları üzgün ve şaşkın. Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koydu. Takımdan gitme planını sezon başında isteyen fakat Manchester United'ın bırakmadığı Ronaldo'nun yeni adresi herkesi hayrete düşürecek. Avrupa'dan büyük kulüplerin istemediği Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euro'luk transfer teklifi geldi. Ronaldo'nun transfer görüşmelerine olumlu yaklaştığı ve teklifi kabul edeceği iddia edildi. Cristiano Ronaldo 19 yıl aranın ardından şampiyonlar liginde boy gösteremeyecek Cristiano Ronaldo'nun Avrupa karnesi kapanıyor. Portekizli yıldız için ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yeni adresi herkese hayrete düşürecek. Yıllar önce de Arap Yarımadası'ndan birçok teklif alan Ronaldo, kariyerini Avrupa'da devam etmek istediği için teklifleri reddetmişti. Avrupa'dan birçok kulüp maaşı nedeniyle istemedi. Cristiano, Ronaldo'nun United'daki geleceği belirsizliğini koruyordu. Avrupa'da Chelsea, ve Napoli, Bayern Münih gibi kulüplerle adı geçen fakat yüksek maaşın nedeniyle anlaşma sağlayamayan Ronaldo'ya Arap Yarımadası'ndan teklif var. 243 milyon euro teklif. Ronaldo için Adil al ve al şartları zorladığı iddia edildi. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık o e, 28'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Rıza Kayal 5. kez dünya şampiyonu oldu değerli izleyenler. Milli Güreşçi Rıza Kayal 5. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Milli Güreşçi Rıza Kayal büyük, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası Greco'nun Stilinde 5. kez şampiyon olarak tarihe geçti. Rıza Kaya Türkiye'nin en çok altın malaya kazan güreşte sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu ünvanı elde ettiğim en çok madalya alan sporcusu olmakta gurur verici. Son bir buçuk yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Dedik. Spor Spor. Diğer sporlar, Milli Güreşçi Rıza Kayaal, 5. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Milli Güreşçi Rıza Kayaal, 5. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Milli Güreşçi Rıza Kayaal, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası Girekorumen stilde 5. kez şampiyon olarak tarihe geçti. Rıza Kayaal, Türkiye'nin en çok altın madalya kazanan güreşte sporcusu oldu. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmakta gurur verici. Son 15 5 kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum." dedi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gireko Romen Stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayağal, finalde İranlı Amin Mirzazade ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, İranlı rakibini bir birlik eşitlik sonrasında son puanını alarak mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Beşinci kez dünya şampiyonu olan başarılı sporcu, bunu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Rıza Kayaal, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altın madalya aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kayaal, çok mutluyum ve sevinçliyim. Bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye'nin en çok altın madalya kazanan güreşte sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmakta gurur verici. Son bir 5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum şeklinde konuştu. Önümüzdeki hedef Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyat Şampiyonluğu. Allah nasip ederse onun inşallah ifadelerini kullandı. Takım halinde şampiyon olmakta gurur verici. Takım olarak şampiyon olmanın gurur verici olduğunu dile getiren Kayal, çok mutluyum. 2009 ilk katıldığım Dünya Şampiyonasında takım halinde şampiyon olmuştu. 2009'den bu yana 10. kez dünya şampiyonasına katıldım. Yine şampiyon oldum. Takım halinde şampiyon olmakta gurur verici diye konuştu. Hmm. Çocuğuma ve eşime armağan ediyorum. Altın madalyayı eşi ve çocuğuna armağan ettiğini söyleyen Rıza Al, sözlerini şöyle noktaladı. Bir haftadır annesi bana video atıyor. Evde 5-5-5 diye geziyor eller havada. Çocuğuma ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maçla korkuttuk ama sonu güzel oldu. Çok heyecanlanmamışlardır umarım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda girekorumen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kaya altı kutladı. Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında kazandığı altın madalya ile bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayalı kardeşimi yürekten kutluyorum. Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milli yüzücü ikinci kez dünya şampiyonu. Mesut Özil kadro dışı. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21-28'e kadar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Değerli izleyenler dünyanın gözü bu maçta Landowski sahaya iniyor değerli izleyenler. Bayern Münih Barcelona'ya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ediyor. Maç değerli izleyenleri Ayağız Arena'da oynanacak. Maçı Danny Michael yönetecek ve maç saat 22'de başlayacak değerli izleyenler. Maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz değerli izleyenler. İşlemler geçici olarak durduruldu değerli izleyenler. Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu değerli izleyenler. Borsa İstanbul AŞ endekse bağlı devre kesici sisteminin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda İşlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Finans. Finans. Borsa. Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu. Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu. Borsa İstanbul endekse bağlı devre kesici sisteminin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Borsa İstanbul'un endekse bağlı devre kesici sisteminin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, KAP, yayınlandı. 17.41'de durduruldu. Açıklamada, saat 17.41 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki, yol, pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve borçlanma araçları piyasası, KAP, Pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. İşlemlerin Pay piyasasında saat 18.00'de kapanış seansı ile Pay ve Pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklamada BakPay repo pazarında işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi. Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı belirtildi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Nebati, borsada 17 yılın en güçlü ralbisi. Gram altın ve dolarda 20 gün sonrası için uyarı. S.B.K. devlete girdi, emeklilikte yeni dönem. En çok aranan haberler. Ana haber bir Devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 21-28'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Eşi duyurduğu yardımına intihara başvurdu değerli izleyenler. Dünya Cönü yönetmen Jean-Luc Guard hayatını kaybetmişti. Eşi açıkladı yardımına intihara başvurdu dedi. Dünya Cönü Fransız yönetmen Jean-Luc Guard 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Önlü yönetmenin eşi Anne Maria Mevelle ve a yardımı intihara başvurarak hayatın son verdiğini açıkladı. haber haber dünya dünyaca ünlü yönetmenci anlu Goddar hayatını kaybetmişti eşi açıkladı yardımlı intihara başvurdu dünyaca ünlü yönetmenci anlu Goddar hayatını kaybetmişti eşi açıkladı yardımlı intihara başvurdu dünyaca ünlü Fransız yönetmenci anlu Goddar 91 yaşında hayatını kaybetmişti Ünlü yönetmenin eşi Anne-Marie Meville, Godard'ın yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini açıkladı. Fransız sinemasının yeni dalga akımına öncülük eden yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin eşi Anne-Marie Meville, Jean-Luc Godard'ın İsviçre'deki evinde yakınlarının yakında huzur içindeyken yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini söyledi. Bu onun kararıydı. Neville yönetmenin ölümünün ardından yaptığı açıklamada hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı dedi. İsviçre'de destekli intihara izin veriliyor. Bildi ya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları... Ana haber bürtünümüz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 21-28'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugünün videosunda bugün daki dakikalarca süren eziyet bu, yürek, bu yü, e, görüntülere yürek dayanmaz değerli izleyenler hı hı. Yorgunluktan yürümek istemeyen ata yumruklu eziyet yaptı yürekleri sıra anlar kameralara yansıtı Adana'da bir kişinin ata yumruk atarak eziyet etme saniye saniye görüntüleriniz Haber Haber Yaşam Yorgunluktan yürümek istemeyen ata yumrukla eziyet Yürekleri sızlatan anlar kamerada Yorgunluktan yürümek istemeyen ata yumrukla eziyet Yürekleri sızlatan anlar kamerada Adana'da bir kişinin ata yumruk atarak eziyet etmesi saniye saniye görüntülendi Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre mahallesi 936. 6. sokakta meydana geldi Seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi için yumruk attı Atın kendisine vurulurken çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti. Satıcı dakikalarca ata yumruk atarak eziyet etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Sokağa giden ekiplerin seyyar satıcıyı aradığı öğrenildi. İllia, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli yani izleyenler yaklaşık 21-28'e kadar. Gazımızı kesmesinler dedi. Bakan Kirişçi açıkladı. Putin'den ricada bulunmamızı istediler denildi. <Gülüyor> Bakan Kirişçi açıkladı. Putin'den ricada bulunmamızı istediler. Gazımızı kesmesinler dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Kirişçi... Balkan ülkeleri liderlerinin yaklaşan kış gününde akaryakıt ve gazlarda herhangi bir kestiğine gitmemeleri için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den ricada bulunmalarını istediklerini söyledi. Haber Haber Güncel Bakan Kirişici açıkladı Putin'den ricada bulunmamızı istediler. Gazımızı kesmesinler. Bakan Kirişici açıkladı Putin'den icada bulunmamızı istediler. Gazımızı kesmesinler. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Kirişci, Balkan ülkeleri liderlerinin kendilerinden, yaklaşan kış gününde akaryakıt ve gazlarda herhangi bir kesintiye gitmemeleri için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den icada bulunmalarını istediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatep'nin bulunduğu Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 101. yılı kutlama programı ila katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu ifade eden Bakan Kirişci, Sakarya Meydan Muharebesi'nin pek çok yönüyle ve çok önemli sonuçlarıyla tarihte yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna vurgu yaptı. Bakan Kirişci'nin konuşmasındaki Balkan ülkeleriyle Putin ve Aliyevdetay'ı da dikkat çekti. Bakan Kirişçi, Balkan ülkeleri giderleri lütfen putine söyleyeyim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir. Lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler dedileri açıklamasında bulundu. İşte detaylar. 283 binası 148 metrekarelik alanı tarayarak bilimsel veriler eşliğinde yaklaşık 153 şehitlik ve 4 binası kayıp şehidimizin izlerine ulaştık. Açıklamasında bu vatan toprağında, o kahramanlar sayesinde özgürce yaşadığımızı, ülkemizin her karışının kanla kazanıldığını her fırsatta hatırlamalıyız diyen Bakan Kirişçi, Türkiye'nin global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıldığını belirterek, 2023 ile başlayan dönem Türkiye yüzyılıdır. Türkiye'nin sözü dinlenen, bölgesel değil global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıyoruz. 2053 hedeflerimize doğru, sağlam ve güçlü adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda yakaladığımız ivmeyle ülkemizi layık olduğu yere taşıyacağız diye konuştu. Nuvartepe'nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temilli park statüsüyle koruma altına alındığını anlatan Kirişçi, Ağlan hakkında şu bilgileri verdi. Burada, Bakanlığımız tarafından tarihi dokuyu en iyi şekilde yansıtan düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi tarihi milli parkımızda 2014 yılından itibaren milli park arazi etüt çalışmaları ile olası kayıp şehitlikleri tespit ettik. Geo sistem ile 283 bin 148 metrekarelik alanı tarayarak bilimsel veriler eşliğinde yaklaşık 153 şehitlik ve 4000 kayıp şehidimizin izlerini ulaştık. Bu alanların bir kısmında, Şehitlerimizin aziz hatıralarına uygun anıtsal şehitlikler yaptık. Sakarya 12. Grup Şehitliği, Mangal Dağı Şehitliği, Eski Polaklı Şehitliği, Kıçlı Hastanesi Şehitliği, İpkiz Tepeler Şehitliği, Evliya Fakır Şehitliği tespiti yapılıp ihya edilen anıtsal şehitliklerimizdir. Ayrıca yine arazi çalışmaları ile 121 kilometrelik siper ve mevzi hattı tespit edilip sayısal hale getirilmiştir. Polaklı Kartal Tepe ve Haymana Mangal Dağı bölümünde, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki şehit sayısı kadar, yani 5713 yılan dikilerek 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulduğunu dile getiren Bakan Kirişçi, Yunanistan'ın son dönemdeki kışkırtmalarına yönelik, geçmişte, 100 yıl önce başka ülkelerin tahrikiyle bir hadsizliğe kendini sürükleyen Yunanistan'ı son dönemde bunu tekrar ettiğini ve bu tekrarının da bedelinin hadsizliği devam edecek olur ise ağır olacağını buradan bir kez daha ifade etmek. İstiyorum cümlelerine yer verdi gazımızı kesmesinler diye ricada bulunmamızı istediler. Kendisinin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ziyaretine ilişkin anekdotlar da paylaşan Kirişçi, Balkanlardaki ülke liderlerinin Türkiye'den beklentilerini şöyle ifade etti. Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan'da bulundu. Her üç ülkenin gerek Cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur. Ne olur önümüzdeki hafta Şangay zirvesinde olacaksınız. Orada lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir. Lütfen icada bulunun. Yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler. Kime söyleniyor bu? Bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımız iletmiştir. Ya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-28'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medya bu anları konuşuyor. Tarihi savaşın gelini karıştırdı değerli izleyenler. Kılıçdaroğlu'nun Sakarya sözleri gündem oldu, Tarih savaşın yeni karıştırdı. CHP Genel Başka Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya temaslarında sarf ettiği sözler çok konuşuldu. Kentte düzenlen CHP Grup toplantısında kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yeri karıştırdı. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın batısında yapılan tarih savaşa ilişkin, Sakarya Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verdiği bir kenttir. Sakarya sava savaşıdır. Sakarya garibiyettir ifadesini kullandı. Haber. Haber. Politika. Kılıçdaroğlu'nun Sakarya sözleri gündem oldu. Tarihi savaşın yerini karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun Sakarya sözleri gündem oldu. Tarihi savaşın yerini karıştırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya temaslarında sarf ettiği sözler çok konuşuldu. Kentte düzenlenen CHP grup toplantısında kürsüye çıkan Kılıçlaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yeri karıştırdı. Kılıçlaroğlu, Ankara'nın batısında yapılan tarihi savaşa ilişkin, Sakarya, Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya Savaşı'dır, Sakarya galibiyeti gibi ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, Sakarya spor salonunda düzenlenen CHP grup toplantısında partililere seslendi. Konuşmasında Sakarya meydan muharebesinin yerini karıştıran Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Savaşın yerini şaşırdı. CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı. Sakarya aynı zamanda bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya. Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir. Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı? Sakarya Meydan Muharebesi, Anadolu Türk tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Merhame-i Kübra ifadesiyle de anılan savaş 22 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sakarya nehrinin doğusu, Ankara'nın batısında gerçekleşen savaşta Yunan ordusunu, Ankara'ya taarruzu durdurulmuş ve Yunan askerleri Anadolu'dan geri çekilmeye başlamıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı... Yani bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle yakşamlar diye soru çıkalım.